Yeni günden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün torpido sökeceğiz. Torpido sökümüne başlamadan önce aracımızın cam folyolarını yani cam filmini sökeceğim ve ayrıca yanlarındaki etiketleri sökeceğim arkadaşlar. Etiketlerden sonra sıra cam folyolarımızı sökmeye geldi. Bu arada aracımızın spoilerı Kırık da yırtıktı daha doğrusu, lastik yani bu. Yırtıktı, ondan dolayı onu da değişti. söktüm yerinden. Çift taraflı bant kalmıştı, onları da falçataya yardımıyla kazıdım. Yandaki etiketleri ve camı sökerken pek fazla video çekmedim. Ee, çünkü fazla bir numarası yok. Falçatayı elime aldım, falçatayla birlikte. Yandaki kareli olan etiketleri ve ayrıca camların folosunu çıkarttım. Artık iş sökme işlemine geçebiliriz. Torpido söküm işlemine yanlardaki bakalitleri sökerek işe başladım. Bakalit'i söktükten sonra Jiglemizi söktük arkadaşlar. Jiglemizin yeri zaten pozisyonu düzgün değil. Direksiyonumuzun alt bakaleti ile üst bakaletini söktüm. Bunu sökerken zaten 3 tane vida tutuyor. Altta bir tane vida olmak üzere, 2 tane de üstte olmak üzere. 2 vida da üstte var. Toplamda 3 vidası vardı. Direksiyon bakaletleri yerindeki tozlara bak ya. Baya bir toz var. İşte bu aracın içerisinde ancak baya bir toz kaplanmış. Aracımızın göstergesini çıkarmak için yanlarda sağda solda olmak üzere iki tane vida var arkadaşlar. Bu sağ sola sinyal verdiğimiz için olduğu yer bakiretler çıkıyor. O bakiretlere çıkartacağız. O bakiretlere çıkarttıktan sonra göstergemiz direkt zaten gelecek. Sağda solda olmak üzere iki vidamızı çıkarttık. İki vidamızı çıkarttıktan sonra ileri doğru kendimize doğru çekerek göstergemizi çıkartıyoruz. <gülüyor> göstergemizi çıkarttığımızda kilometre saatimizin telinin takılı olmadığını fark ettim arkadaşlar. Ee, ben sorunun buradan olacağını düşünmemiştim. Ancak sorunumuz kolaymış. kilometrenin şanzımana bağlı ana kablosu kopuk sanıyordum. Ancak değilmiş, yerinden çıkmış. <gülüyor> Sıra en zor. Vida kısmına geldik. Ee, bu kısım uğraştırıcı olacak biraz. Kaputun oradadığı yerden kaputu açarak yapıyoruz bu işlemi. Sağlı solda olmak üzere iki tane vida var arkadaşlar. Bu kablo kilometre telimizin kablosu. Şu an boşta olduğu için sallanıyor. Ee, bunun kablo bir ara, bu arada gösterge kısa geliyor. Bir, bir şey sıkıştırıyor. Onu da oradan kurtarmaya çalışacağız. Bu arada su giderimizin oradaki tıkanıklığı görebiliyorsunuz bayağı bir tıkanmış e, su kanalı bildiğin çalışmıyormuş yani yağmuru yağın su oradan akmıyordu sıkışıp kalıyordu orada su bu da e, bizim için sıkıntı oluşturabilirdi yani burada zaten kaliförün havalandırması var arkadaşlar sol tarafında hemen yani. oradan su girebilir e, bu da kaliförün içine su sızması demek bu da içerisizler arkadaşlar bu sorunu da çözmüş olduk böylelikle vida ulaşılması zor yerde olduğu için ona onahtarı kullanmak zor olacak ancak başka bir anahtar takımı olmadığı için onahtar burayı sökmeye çalışacağız Sağ tarafın vidasını sökmek için çok uğraştık. şimdi sol tarafı sökeceğiz. Sol tarafı sökmek biraz daha elimiz içeri girdiği için rahat bir şekilde sökeceğimizi düşünüyorum. Sıra içerideki kısımdaki vidaları sökmeye geldi. E, to, torpito'nun en alt kısımda görebilirsiniz zaten vidaları. Orada vidalar sökülüyor. Sağda solda ve orta kısımda olmak üzere vidalar var. O vidalar değişiklik gösterebilir araçtan harca ama hep genellikle aynıdır. Evet arkadaşlar torpito'yu sonunda sökebildik. E, size torpito'nun sökümünün nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. E, torpidonun en büyük sorunu yani videolarını çıkartmada en zorlandığım yer arkadaşlar kaputun oradan o, o, takılan vidalar arkadaşlar onların da deliğini şurada görebilirsiniz arkadaşlar bir burada var arkadaşlar sağ tarafta bir de sol tarafta olmak üzere iki tane delik var arkadaşlar bu kaputun oradan açarak girmen gerekiyor kaputun oradan bu vidalara ulaşırsınız eğer bu vidaları sökerseniz diğerleri zaten hep ara, aracın içinde yanda sağda solda o şekilde gidiyor mesela şurada mesela şunların da vidası var arkadaşlar bu vidaları sökmeden tropitoyu sökmeye çalışmayın akserle havalandırmalar kırabilirsiniz daha sonra şu alt kısımlarda şu kısımlarda şu alt kısımlarda yani köşe bantlarda olmak üzere vidalar var altlarda e bu şekilde vidalar arkadaşlar zaten onları, içerideki vidaları görürsünüz onlarda sıkıntı yok da şu iki vida kimse bilmiyor yani kimse bilme dediğim bu vidalarda çok zorlanırsınız o vidaların haricinde diğer vidalar zaten sökmekte hiçbir şey yok e ben bunu sökmediğim için biraz da ondan zorlandım. Aslında sökerseniz daha iyi. Anahtar yok dedim. Anahtar olmadığı için bu direksiyonu sökemedim. Ee, Direksiyon sökerseniz daha iyi torpidoyu sökebilirsiniz. Yerinden. Bu şekilde. Ve bu arada da çok kir var. Şurada gördüğünüz gibi. Şurası hep içine işlemiş. Yani şöyle yapıyorum. Zar zor çıkıyor. Bastırıyorum bayağı bir ama şöyle çok kirli. Yani hazır sökmüşken siz şimdi diyeceksiniz ki niye bunu toplarken burayı top temizlemedin. Öyle bir şey diyeceksiniz. Onu duyar gibi şimdiden yani. Ondan dolayı burayı da komple sökmeyi düşünüyorum. Ben şurada motoru zaten bu şey motoru. Havalandırma motoru. Bu havalandırma motorunu buradan sökeceğiz. Güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Zaten sökmek zorundayım. Bu çalışmıyor yani. Ya bu bağlantısında problem var. Şuradan bir akü ile buradan takviye yapacağım şimdi buna. Buradan direkt bağlantı yapacağım. Eğer buradan bağlantı yaptığımız zaman çalışırsa fanımızda bir sıkıntı yok. Panelemizde bir sıkıntı var. Onu çözeceğiz. Zaten çok fazla da bir şey yok. Gördüğünüz gibi artık her şeyi rahat bir şekilde yapabiliriz. Kimsi şey, araçta hiçbir şey kalmadığı için rahat bir şekilde işlemimizi halledeceğiz. Torpidoyu söküp eve getirdim. Eve getirmemiz sebebi dışarıda bu işlemleri gerçekleştiremeyeceğimden dolayı. Macun atılacak, aslar atılacak, boya atılacak. Bu işlemleri yapacağımız için uzun sürecek. Yani bir günde yapılacak işlemler değil. Macunu zımparalaması zaten tek başlı başına mücadele edeceğiz. Çünkü zımpara kolay bir iş değil. Zımparalamak uzun sürüyor. Ve bu bölümünün sonuna geldik. Boya işlemlerini diğer, diğer videolarımda göstereceğim. Bir diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalı takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın.